Bugün 10 Ekim 2021 Pazar, Güneş günündeyiz. Yay burcundaki ay güne değişken ve ateşli enerjiler veriyor. Erken saatlerde ay ile kova burcundaki Satürn arasındaki olumlu açı, disiplin ve irademizi yükselterek bize destek olabilir. Kendimize gerçekçi hedefler belirleyebilir, daha planlı olabiliriz sabah ve öğle saatlerinde ise yay burcundaki ay ile boğa burcundaki Uranüs arasında etkili olacak gerilimli açı dengemizi korumamızı biraz zorlaştırabilir duygusal değişimlerimizi kontrol etmeye çalışmalıyız öğle saatlerinde yay burcundaki ay terazi burcundaki Mars ve Merkür ile olumlu açılar yapacak enerji ve motivasyonumuz yükselebilir daha dışa dönük ve paylaşımcı olabiliriz. çevremize uyum sağlayıp kendi fikirlerimizi de ortaya koyabiliriz geçmiş işlerimizle ilgilenip onları tamamlamamız Ertelediğimiz bazı sorunları çözmemiz mümkün. Akşam saatlerinde ise yay burcundaki ay, terazi burcundaki güneşle olumlu açı yapacak. Daha dengeli ve huzurlu hissedebiliriz. Karşı cinsi ilişkilerimiz de olumlu ilerleyebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.